Bugün 24 Nisan 2022 Pazar Güneş günündeyiz Kova burcunda ilerleyen ay güne yaratıcı ve sosyal enerjiler veriyor arkadaşlıklar ekip çalışmaları grup faaliyetleri ve toplumsal organizasyonlar ön plana çıkabilir sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak güne huzursuz ve heyecanlı başlayabiliriz ani gelişmeler bazı planlarımızı değiştirmemize neden olabilir günlük görev ve sorumluluklarla bireysel istekler arasında kalabilir stres yaşayabiliriz Otorite kavramlarının beklentileri de bizi kısıtlayabilir, çatışmalar meydana gelebilir, daha dengeli olmalı, ani tepkilerden uzak durmalıyız. Bugün zihnimizde orijinal ve yeni fikirler dolaşmaya başlayabilir. Bu fikirler bazı davranışlarımızı değiştirerek önümüzdeki süreçlerde farklı bir vizyon da katabilir. Akşam saatlerinde Ay, Satürn'le kavuşup Boğa Burcundaki Merkür'le dik açı yapacak. Sorumlulukların üzerimizdeki etkisi artarken duygu ve düşüncelerimiz arasında da denge kurmakta zorlanabiliriz. Depresif ve melankolik eğilimlere karşı dikkatli olmalıyız. Kendimize ve başkalarına karşı fazla eleştirel ve kontrolcü olabiliriz. Otorite figürlerinin kısıtlamaları ve fikirsel çatışmalar artabilir. Gece saatlerini şartları fazla zorlamadan sakin geçirip dinlenebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.